Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine ben, e, Mediflatik Havazılık'tan Melat Güneş. Sivil Hazreti Yeni Birliği ve Milli Eğitim Bakanı'nın yetki eğitim kuruluşu Mediflatik Havazılık'tan tekrardan merhaba sizlere. Bugün bahsedeceğimiz konular arasında e, drone nereden alınır, hangi amaç için hangi drone kullanılır, nelerle dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi arkadaşlar, e, şu an biliyorsunuz ki ilerleyen teknolojiyle birlikte drone kullanımı çoğaldı. İlgi arttı, herkes artık fotoğraf makinesi yerine drone taşımaya başladı. Bu dronları alırken nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi ve en önemlisi, arkadaşlar drone'umuzu güvenilir marketlerden ya da yetkili bayi ve disiplatörlerden almamız gerekiyor. Sebebi teknolojik bir malzeme, elektronik bir malzeme, bekleme ömürleri ve raf ömürleri var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz dronlarda size verilen bataryalar eğer ki raf ömürlerini bu size en kısa zamanda tekrar yeni bir batarya olarak bize getirecek biz size yeni batarya da satacak bu da ilk bir küfretleri ettirecek ki biliyorsunuz bizim ülkemizde şu an eee aslında batarya durumlar çok ucuz ama bizim ülkemizde pahalı sebebi döviz dururlarından dolayı 1 liraya alacağımız bir malzemeyi 17-18 liraya alıyoruz bundan ben olarak birincisi bu ikincisi amatör olarak yeni başlayan arkadaşlar gidiyorlar 30 bin lira 35 bin lira 40 bin vermek diye onlar alıyorlar Nerede kullanacaksın? İşte ben kendi fotoğrafımı çekeceğim, videomu çekeceğim ya da doğal manfarası çekeceğim gibi işlerde kullanacağım. Hani gidip belgesel çekmeyecek, film çekmeyecek, sinema filmi çekmeyecek, bizi çekimi yapmayacak. Nerede kullanacaksın bu görüntüyü? Sosyal medyada kullanacağım. Nerede kullanacaksın? Instagram'da kullanacağım, Facebook'ta kullanacağım ya da YouTube'da kullanacağım. Arkadaşlar YouTube şu son sosyal medya içerisinde kullanacağınız sizin görüntü karakteri 1080p. Daha yukarısını kabul edeceğim. Sadece YouTube kabul ediyor. 1080p'lik yapacağınız bir çekime 8K'lık bir drone almanıza gerek var mı? Bence yok. 10.000'leri 10 alacağınız bir drone'a neden 30.000 TL veresiniz? Örnek verelim, A markasında 30 dakika uçuş süresi, 20 km bölü hıza dayanamda, rüzgara dayanamda, 2.7K görüntü kalitesi var. Bu normalde sizin için görebilirim. Aynı markada yine 30 dakika uçuş süresi, 20 km bölü saat rüzgar dayanımı ama 8K videokalitesi ya da 5.2K videokalitesi ya da 4K videokalitesi var. Bunu alıp ben fotoğrafı çekeceğim, bazıları fotoğrafı çekeceğim gibi düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar bize yanlış. Çünkü ikisi de 20 kilometre diyor saat rüzgarlarında. Hatta bir tanesinin taşınması daha zor. Bir tanesini el çantası gibi bel çantası gibi yanınıza alıp rahatlıkla gezdirebiliyorsunuz. Fazla paralar vermiyorsunuz. İkincisi, şimdi drone alırken dikkat etmemiz gereken bizim bize vermiş olduğu kalite. Bizim servise göndermemesi, yedek parçasının bulunurluğu. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü uçan bir alet düşecektir. Neden? Siz bir uçakla yere indiğinizde dahi o bir düşüştür. Nasıl bir düşüştür? Kontrolü bir düşüştür. Bunlar düşecek. Yani bu pilotaj hatasından olacak, çevre koşullarından olacak ya da yazılma matasından olacak ama bir düşüş yaşayacaksınız. En de sonunda. araçlarımız hiç kaza yapmadan bir hayat sonlandırabiliyoruz mu? hayır. Yani araçlarımızda olması günlük hayat içerisinde bir kazanız oluyor. Bu da olacak. Burada da, bundan en kolay nasıl kurtuluruz, en zararsız nasıl kurtuluruz, bunu dikkat edeceğiz? Şu an yaklaşık 120 ülkede kendisini ispat etmiş markalardan bir tanesi DJI arkadaşlar. DJI neuromlar bizim ülkemizde en çok kullanılan, otonom uçuş, gerçekleştiren, hatta sizin uçurmadığınızda artık kendisinin uçtu hayatımızı, kolaylaştırılan, otonom uçuş, gerçekleştiren donalardan bir tanesi. Size tavsiye edeceğimiz durumlar bunlar. Yeni başlayan arkadaşlar da DJI Mavic Mini ile başlayabilirler arkadaşlar. Mininin bir ikisi ya da se ya da şu an bütçenize göre üçü bunu olabilirsiniz. ya da bir sonraki aşamada eir serisine geçebilirsiniz mini eir serisine mini eirin ziyade ikisi ya da iki bunları kullanabilirsiniz ya da 2 prosu ya da şu an mini üç var Melike 3 üçü bunları kullanabilirsiniz ya da bunların televizyon kameraları durumları var arkadaşlar enterprise durumları var. Mavic 2 Enterprise Strong'ı termal kamerada kullanacaksanız bunlardan Yani kalkıp da bir M30 serisine ya da bir Matrix 300 serisine ya da 200 serisine gidip tonlarca para vereceğinize e, Mavic 2 Enterprise Strong'ı kullanarak dual ve en az kullanarak daha az parayla daha küçük bir bütçeyle işlerinizi halledebilirsiniz arkadaşlar Bizim amacımız dışarıya cihazımızın güzelliğini göstermek değil o cihazla yaptığımız güzel işleri gösteriyor. Hep aynı iş yapıyor arkadaşlar. Bu sebepten ona buna kulak asmayın. Siz gidin bütçeni hangi drone uygunsa buna verin. Dışarıda bilinmedik markaları almayın arkadaşlar. Daha önce ismini duymadığınız markaları almayın. Kendisini ispat etmiş markalar üzerine çalışın. Bu zürafa dronelarında da aynı. Zürafa dronelarında bu ben kendi imalatım, bu yerli imalatım. Bunu ben yaptım. Biz Türklerdeysek bizim şu an Türkiye'de. Bizim bir kontrolcü bantımız yok, bizim bir frame bantımız yok, bizim örnek giriyorum bir motofarkkamız yok, bizim e, otopiloz sistemimiz yok, bizim kart sistemimiz yok, biz burada bir şey üretmiyoruz. Benim yerli imanım dediğim arkadaşa dışarıdan toplayıp getirdim, daha önce toplama bilgisayarlarda yaptığımız gibi toplama dronlar. Motorunu bir yerden alıyorum, kanadını bir yerden alıyorum, frame yani gövdesini bir yerden alıyorum, kanarısını başka bir yerden alıyorum, tankını bir yerden alıyorum, sulama sistemini başka bir yerden alıyorum, bir drone oluşturuyorum, sana 50 euro diye satıyorum. Ama bu kendini ispat etmiş bir drone değil. Neden? Tonlarca para veriyor. Şu an arkadaşlar ortama bir ziraya yaşam drone üzerinden bahsedersek 10.000-20.000 bantısında dolar. 10.000-20.000 dolar bantısında gezen bir drone. Bunlardan en önemli birincisi pil. Bir tanesini pil'i e 1000 kere doldururken diğer drone'u pil 300 e, kere dolduruyor. Bir pil 1000 dolardan başlıyor arkadaşlar. Ki dolar biliyorsunuz. 1 dolar 1 lira olsa uygun. Ama 1 dolar şu an 17-18-16 bandında geziyor. 16.50 katını bildir Bu sebepten arkadaşlar paranızı çöpe atmayın Videolarımızın devam devamı için lütfen takipte kalın Abone olmayı unutmayın Külümsüz olsun İyi günler dileriz arkadaşlar